Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Hikayelerle Arapça öğrenim serverimize devam ediyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hayrul e'mali edemuhâ ve in kalle hayrul e'mali edemuhâ ve in kalle amellerin en hayırlısı az da olsa sürekli olanıdır. Çünkü atalarımız da demiş ki suyu delen affedersiniz özür diliyorum suyu delen değil mermeri delen damlaların sürekliliğidir suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir kayaları oyan da dalgaların devamındadır yoksa bir tarafta su gibi yumuşak bir madde öbür tarafta taş gibi sert ama süreklilik azim nelere kadir Rabbimin şeyini evet geçen Videomuzda hanım kızımız e, okulların tatile girmesi nedeniyle çok sevinmişti. Ve, ama ilk günde tehlikeli bir iş yapmaya karar verdi. Tehlikeli bir iş. Bakalım neymiş bu tehlikeli bir iş? Ona bakalım sevgili arkadaşlar. Emseket kucakladı, tuttu. Meske, imsat Buradan geliyor. Meske yemşuku, meskun temesük. Hele hele bir kötü Kitaplarını topladı, kucakladı. Bak hele kucaklarını, bu da tüm kitaplarını almış. Biraz da yüz ifadesinden niyetinin pek hayır alamet olmadı anlaşıyor. Bakalım neymiş? Sümme vatsa'idat çıktı es-sülleve. çıktı. Liter atmak için rame yermi, rameye atmak liter atmak için fi mustevde' ambara kilere elbeyti evinkilerine, evin ambarına elmehcuri el meh, el hecere yehcuru hicret terk edilmiş yani işe yaramayan eşyaların atıldığı yere, ambara kitaplarını <gülüyor> ne yaptı? kucağına aldı merdiveni çıktı demek ki çatı arasında bir yerler var. Bakalım ne ne olacak? Süllem bunlar arkadaşlar. Süllem, merdiven. Selalim merdivenler, müstevde. Ambar, kiler, gibi. İnتبه, inتبه hayyinتبه. Dikkat etti Validu Hala, Hala'nın babası ile ihmaliye ihmaliye kötü be neye dikkat etti? ihmal önemsememe bu ilgilenmeme kötü kitaplarıyla önemse önem vermeme ilgilenmemeye dikkat çekti çektim bu ne bey uyarmak ve bu ve bu he terk etme hecere var arkadaşlar bir yerden göç etme terk etme ve hecrihe hecere yehcuru hecrün hicretün ve hecrihe lehe ve onun hicretini de uyardı yani hem kitaplarını ihmal etmesini hem de onları terk etmesini ne yaptı babası uyardı Fesamman'ı ve kararlaştırdı. ey عَلِّمَهَ Ona öğretmeyi dersen, bir ders öğretmeyi yani bir ders vermeyi kafasına koydu. لَنْ تَنْسَهُ Unutmayacağım. تَنْسَهُ unutur, onu unutur. لَنْ تَنْسَهُ unutmayacağım unutmayacağı bir ders öğretmeye öğretmeyi kararlaştırdı. Samme meyusamme mutasmeyi projelendirmek, planlamak, evet, detaylandırmak. <gülme> Bakalım ne yapıyor baba? Ve fî mesâ'il yevmi ve fî mesâ'i günün akşamında essâni ikinci günün akşamında yani birinci günde kız kitaplarını kucaklayıp merdivenden çıktı yukarı çatı katına kitaplarını oraya attı. Baba da ona unutmayacağı bir ders vermeye kafasını koydu. El el evvel birinci gün, el yolumu seni ikinci gün. Kademe valideo, kademe sundu, valideo babası, baba hele hele'nin babası. Li, li, li ibnatihi li kızına ne sundu es küçük kızına el'aban oyuncaklar cemileten güzel oyuncaklar şimdi lu'batan bir oyuncak lu'batani iki oyuncak el'aban oyuncaklar ama cansız olduğu için sıfatları nasıl geliyor arkadaşlar müfred mennes geliyor evet feferihet sevindi feriha Feriha, feriho, feriht, ferihte, feriham. bu oyuncaklarla kafirin çok, çok kısa. Ve, fakat fakat ancak, feriha, sevinci, lem yedim, sürmedi, tabii uzun sürmedi. Evet, daima yedim, ne de sürmedi. Daim olmak. Lem yedim, sürmedi diyor. Tabiiyle uzun sürme demek babanın bir planı var. Babanın bir planı var, bir projesi var. Bakalım neymiş? Kane, Kane Ali, Kane Ali hala, hala rekli de, entajma, toplamayı birik nedir cemaa yecmuu majmuu toplam parça parçaları külle l'ubeti her oyunun parçalarını her oyuncağın parçalarını toplaması gerekiyordu demek ki dağınık bir şey hatta ki tetemekken mümkün olsun kendisi için minel laibi bihi min onunla oynaması mümkün olsun. Yani her bir oyuncağın parçasını toplasın ki o oyuncakla oynaması mümkün olsun. Demek öyle bir puzzle ya da işte parçalardan meydana gelmiş. ne? fakat o nem تَسْتَطَةِ yapamıyordu. Yani bu parçaları birleştiremiyordu puzzle'ı talabet min ebihe babasından talepte bulundu en yüsaidehe saade yüsaidu saad musaidun Musa en yüsaidehe nedir? ona yardım etmesini babasından talep etti fe kalelehe Fakale lehe biliyorsunuz arkadaşlar f bağlaştır iki cümle arasını bağlıyor yani iki olay arasında kısa bir zaman geçtiğini bildirmek için f kullanıyorum. Hamili gayret et, entekra'yı okumaya çalış. Fakale hele Hala dedi ki benim. fakat ben Ve benim. bilmiyorum el Ve benim. Evet benim. Ve yazma Ve benim. Ve benim. Ve benim. Ve benim. Ve benim. Ve biz Ve benim. Ve benim. Ve ولكني <gülüyor> ben okumayı ne yapmıyorum bilmiyorum bakın kıta parça, parçalar evet bakın hele, hele gitti nereye gitti hلاء izlemek için çocuk programı izlemeye gitti Fittil fâzi, televizyondaki. Televizyondaki televizyonda çocuk programı izlemeye gitti. Yani o şeyler terk etti. Baktı, beceremiyor. Vakalet Vakalet dedi ki Bitte'kili muhakkak ki setekunu Olacak Ecmele Setekunu Nedir? Olacak Ecmele en güzel ya yani daha güzel, en güzel daha güzel, min alıraati ve oynayabilmek. Yani oyundan ve okumadan daha güzel olacak. Hani televizyonda çocuk programı izlemek. Maratın uchrı, ne okur ha? Sen okur. Zehbe, hala dişin etfali. Yani çocuk programları izlemeye gitti. Nerede izleyecek? Eynel set-u şehiru Fid Televizyonda Tilfaz Ve kâlet ve dedi ki kendi kendine tabi diyor <gülüyor> Bitti ekihidi muhakkak ki Setekûnü olacak yani bu eylemim olacak ee, Ecmele daha güzel Minel qirâti vel laibî Okumadan ve oyundan oyun da daha zevkli, daha güzel oluyor. Lem defem anlamıyor, hele anlamadı hele. Meye doğru olan şeyleri anlamadı. Acaba ne dönüyor? Dereye doğru dönmek. Meye doğru kısası... ...hikayelerdeki dönen şeyleri anlamadı. Nerede? Tilkel beramici. Yani programlardaki çocuk programlarındaki... ...hikayelerdeki dönen olayları ne yapmadık anlamadı. Çünkü okuması gerekiyor. Okumadan olmuyor arkadaşlar. Çocuklar. Felakat keanet idi. Billugatil ingilizziyeti. Şüphe yok ki... İngilizceydi o programlardaki dil. Demek ki babası İngilizce kanal şey. Talabet min validiha talabet talepte bulundu min validiha babasından ey yaqra laha kendi seçin okumasını et tercemeti. Demek altı yazılı arkadaşlar yani. Normal kedi İngilizce konuşuyor. Altta da Arapçası ya da Türkçesi var. Ama kendisi okumayı yazma bilmiyor. Ne olacak? Fekale dedi ki Havili entakray Okumaya çalış. Okumaya çalış. Fereddeded karşılık verdi. bir Bisağutum daifin Zayıf bir sesle, zayıf bir sesle ne cevap veriyor arkadaşlar? Wakini, Fakat ben لا اعرف القراءة. Okumayı bilmiyorum. Evet, okumayı bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar hiç unutmam okul müdürüyken okulumuzda yetişkinlere yönelik Okuma-yazma kursu başlatmıştık ve o hatta halk eğitimde de öyle olay olmuştu. 70-80 yaşındaki teyzeler okuma kursuna gelmişlerdi. Bir anısını yani niçin kursa gelmek durumunda olduğunu söyledi. İşte Ulu caminin oradan bir minibüse binmek üzereyken soruyor şu Oğlum işte bu Fatihlere gider mi, Beyoğlu'na gider mi diye. Eskiden dolmuşlar vardı, halk otobüsü falan çıkmadan önce. Kaptan bey'e şoför efendi de diyor ki, teyze gözü görmüyor bak levhada yazıyor yani. Oğlum diyor bu söz benim damarıma, benim yöreme oturdu. Ben okuma bilmiyordu. Demek ki okuma öğrenmem gerekiyor. Evet okumayı öğrenmemiz lazım. Olayları okumayı, kainatı okumayı, hayatı okumayı, en az kitapları okumayı okuma kadar öğrenmemiz lazım. Ve okuduğumuz şey erdemlerle, okuduğumuz ilkelerle, okuduğumuz ilkelerle, Kurallarla bezenmemiz lazım. Yani inmemiştir bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için sevgili arkadaşlar. Evet Arapçayı da öğrenirken bu gaye öğreneceğiz. Yani bize yeni ufuklar açsın diye öğreneceğiz. Karakterimize karakter, kişiliğimize kişilik eksikliklerimizi gidermek, yanlışlarımızı düzeltmek ve erdemlerimizi arttırmak için öğreneceğiz. Kanalımıza abone olmayı, derslerimizi izlemeyi ve çalışmayı ihmal etmiyorsunuz. Hepiniz esen kalınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bye.